Arkadaşlar selamlar ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım 2023 TYT kampımızın ilk haftasının ikinci gününde sabah erken saatlerde en büyük en küçük problemler konusunu işledik arkadaşlarım şimdi ise bu konunun testini çözeceğiz evet arkadaşlarım abone olduysanız ve videoyu beğendiyseniz keyifli bir test sizleri bekliyor hadi gelin başlayalım evet arkadaşlarım İlk sorumuzda bize demiş ki A artı B'nin 21 olduğunu söylemiş ve A ile B'nin de birer pozitif tam sayı olduğunu da görüyoruz. Z artı neydi? Pozitif tam sayıydı. Olduğuna göre 3A artı 4B toplamının alabileceği bize maksimum en büyük değer sorulmuş sevgili gençler. Peki ne yapmamız gerekiyor? Şimdi şöyle diyelim bakın 3A artı 4B diye bir ifademiz var ya ben bunu şu şekilde yazabilir miyim sizce? 3A artı 3B artı b biçiminde yazabilirim değil mi? Peki şuradaki 3a artı 3b kısmına birazcık oynamalar yapalım. Nasıl oynamadan bahsediyoruz? 3 parantezini alalım, a artı b gelsin ve sonra da yine bir tane b ekleyelim. Bakın böylelikle arkadaşlarım şuradaki a artı b kısmı zaten soruda bize verildiği için ben burayı artık 21 diye kabul etmek zorundayım. Yani böylelikle ne olmuş oldu? 3 kere 21, bakın yazıyorum, 3 kere 21 artı b olmuş oldu. Şimdi Dikkat ettiyseniz işte bu mavi ile işaretlediğim kısmın bizden maksimum değeri istenmişti. Şimdi 3 kere 21'i zaten değiştiremiyoruz. Bu 63. 63'ün üzerine bir tane B ekleyeceğiz. İşte sevgili arkadaşlarım yine bunun maksimum değeri isteniyor. Bunun maksimum değerini bulabilmek için de tabii ki ne yapmamız lazım? B'yi çok seçmemiz lazım. Peki B çok seçilecekse. B çok seçilecekse. A artı B'nin 21 olduğunu ve A ile B'nin pozitif tam sayılar olduğunu biliyoruz ya biz. Madem öyle A'yı olabildiğince küçük seçmem gerekiyor ki B'ye çok kalsın. A'yı olabildiğince küçük hem de pozitif tam sayılar içerisinden ne seçebilirim? Tabii ki 1 seçersem o zaman B'ye ne kalmış olur? 20 kalmış olur. Demek ki benim burada e, 3A, artı 3, 3A artı 4B değerimin maksimum değeri 63 artı B'yi de maksimum 20 bulmuştuk. Toplarsanız 83 diyebilirsiniz sevgili arkadaşlarım cevaba. Doğru cevap. Denizli seçeneğinde verilmiştir. Böylelikle ikinci sorumuza geçebiliriz. Çarpımları 3 basamaklı en büyük çift sayıya eşit olan iki doğal sayının toplamlarının alabileceği en büyük değer sorulmuş. Şimdi şimdi iki tane sayımız var. A ve B. Bunların çarpımı neye eşitmiş biliyor musunuz? 3 basamaklı en büyük çift sayıya eşitmiş. 3 basamaklı en büyük çift sayı nedir? 998'dir tabii ki. Doğru mu? 3 basamaklı en büyük ve çift olacak. Çift olacağı için burayı 8 seçtim. 3 basamaklı en büyük dediği için de 990 küsürler içerisinde aradım bunu. İki doğal sayının toplamlarının alabileceği maksimum değer. Yani A artı B'nin maksimum değeri soruluyor sevgili arkadaşlarım ve unutmayın, unutmayın bu ikisi bir doğal sayıydı. Şimdi ne yapıyoruz çarpımları verilen iki sayının toplamlarının maksimum değerini bulmak için sayıları birbirinden sevgili gençler ne yapmamız gerekiyor uzak seçmemiz gerekiyor. Yani bunu 1 bunu 998 seçersem eğer 1 artı 998 den doğru cevabımız 999 gelecektir. Yani doğru cevap denizli seçeneğinde hali hazırda verilmiştir diyeceğiz. Ve 3. sorumuza Geçiyoruz arkadaşlar a kere b 900'müş bakın a çarpı b 900 Sevgili arkadaşlar, b sayısının da tek sayı olduğu dile getirilmiş b'nin en büyük değeri için a artı b toplamı kaçtır diye soruluyor Şimdi b'nin en büyük değerini bulacağım nasıl bulacağız Öncelikle 900 dediğimiz sayıyı arkadaşlarım bir güzel şu şekilde asal çarpanlarına bir ayıralım bakalım Sen hatırlıyorsun bunu değil mi? 2'ye böldüm 450 geldi. Tekrar 2'ye böldüm 225 geldi. Şimdi bu sayı tek ya artık 2'ye bölünmeyeceğini biliyorum ben. Ve artık 900 dediğimiz sayıyı da şu şekilde 2 kere 2 4 çarpı 225 olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi gençler A çarpı B 900'dü ve B sayısı tek sayıydı ya. B'nin en büyük değeri dediği için ben artık diyeceğim ki bunu daha fazla 5'e falan bölmeye gerek yok. B bu olsun. Çünkü zaten tek sayı olup da maksimum gelebilecek bu. O zaman A'da 4'tür. A kere B de bize zaten şu an 900'ü veriyor. E bize demiş ki A artı B toplamı kaçtır? E A'yı ben 4 buldum. B'yi de 225 buldum. O zaman ikisinin toplamı bana 229 cevabını verecek. Dolayısıyla cevabım da Ceyhan seçeneği olacaktır derim. Ve dördüncü sorumuzdayız. Sağ üst tarafta. 15 tane bilye 3 tane çocuğa dağıtılacak Şimdi 15 tane bilyemiz var elimizde ve dağıtmamız gereken bunu 3 çocuk var yani çocuklara bilyeler dağıtıldığı zaman A çocuğuna A tane B çocuğuna B tane C çocuğuna da C tane bilye düşmüş olsun ve toplamı da 15 tane bilye olacak her çocuğun en az bir bilye aldığı bu dağıtımda en çok bilye alan çocuk en az kaç bilye almış olur şimdi Konu anlatımında çözdüğümüz sorulara benziyor aslında. Hemen ne yapacağız? 15'i 3'e bölündüğü için 15'i bir güzel 3'e böleceksin. Kaç gelecek? 5. Şimdi aslına bakarsanız 5 artı 5 artı 5 diyebiliriz biz buna ve bu da 15 gelir. Yalnız şöyle bir durum var ki bize demiş ki en çok bilgi alan çocuk en az kaç tane bilye almış olur diye soruluyordu. En az kaç tane alır diye sorulmuş. En çok alan. Şimdi en çok alan dediği için bir kere bu 5-5-5 olmayacak çünkü bir tane büyük olması gerekiyor aralarında. Bir tane büyük olacaksa eğer bunların arasında sevgili arkadaşlarım, ben şunu bir küçülttüm 4, bunu bir e, normal kaldı bu, bunu bir küçülttüm 4, bunu bir küçülttüm e, normal kaldı 5, bunu şurada küçülttüğüm e, biri buraya ekleyeceğim 6 ve böylelikle ne olacak bu da 15 olacak. Yani en çok bilgi alan şuydu. Bu da sevgili arkadaşlarım 6 tane almıştır. Gördüğünüz üzere zaten diğerlerinde de 4 ve 5 kaldı. Yani bu ne demek oluyor? Maksimum alan, en çok alan minimum 6 tane almıştır demek oluyor. Doğru cevabımız da denizli seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Numaram anlaşılmıştır. A ve B doğal sayılar. A kere B'nin 24 olduğunu biliyoruz. Olduğuna göre 1 bölü A ile 1 bölü B toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır diye sorulmuş Şimdi arkadaşlar şu 1 bölü A ve 1 bölü B'ye birazcık el atalım 1 bölü A artı 1 bölü B demek burayı B ile burayı da A ile genişlettiğiniz takdirde Bakın B kere 1 B yapar artı A kere 1 A yapar bölü alt kısımda A kere B kalmış olur Böylelikle ben üst tarafı A artı B diye düzenlerim Alt tarafta ise bakın a çarpı b'nin bize 24 olduğu bilgisi verildiği için a kere b zaten 24'tür deriz İşte bunun bunun sevgili arkadaşlarım en küçük değeri sorulmuş bize Bu ifadenin en küçük değeri kaçtır diye soruluyor Şimdi ben bunun en küçük değerini bulabilmek için tabii ki A artı B'nin de en küçük değerini bulmam gerekiyor. Yani aslına bakarsanız elimizde A kere B eşittir 24 varken ve bu A ile B birer doğal sayı iken sevgili arkadaşlarım A artı B'nin en küçük değerini arıyoruz. Peki a artı b'nin en küçük değerini nasıl buluruz? Biz çarpımları verilen iki sayının toplamlarının en küçük değerini bulmak için sayıları birbirine yakın seçmemiz gerekiyor. Yakın seçeceksek de doğal sayı olarak tabii ki ve tabii ki 4 ve 6'yı seçmemiz gerekiyor. Böylelikle 4 artı 6'dan toplamlarının alabileceği en küçük değeri 10 bulurum. Bize sevgili arkadaşlarım şuradaki kısmın en küçük değeri sorulmuştu. Dolayısıyla a artı b 10'sa, 10 10 24 bize cevabı verir deriz. Bunu da sadeleştirmemiz gerekiyor Tabii ki. Onu 2'ye böldüm. 5, 24'ü 2'ye böldüm. 12 doğru cevabımız bizim ne olacakmış? 5 bölü 12 yani doğru cevap a şıkkında verilmiş sevgili gençler. Devam ettiğim 6. sorumla. x, y tam sayılmış arkadaşlarım. X ve Y birer tam sayı. Ve X artı Y'nin de 7 olduğu bilgisi bize verilmiş. Bakın X artı Y eşittir kaçmış? 7. Olduğuna göre X kare artı Y kare toplamının alabileceği en küçük değer sorulmuş. Şimdi X kare artı Y kare toplamından bahsediliyor bize. Peki şimdi ben X artı Y'nin 7 olduğunu biliyorken X kare artı Y kareye nasıl ulaşırım? Önce onu bir düşünelim. Tabii ki nasıl ulaşırız arkadaşlarım x artı y'nin karesini alarak x artı y'nin karesi alınırken burada da bir hatırlatma niteliğinde yazabilirsin bakın a artı b'nin karesi de eşittir birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi diye buraya not alabilirsin sen de benimle beraber bu notu aldıktan sonra sevgili arkadaşlarım şu şekilde devam edelim x artı y'nin karesini alalım birincinin karesi Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi dedik. Eşittir. 7'nin karesi ne yapar? 49 yapar hocam. Pekala. Şimdi x kare artı y kare bakın burada mevcut. Yani şuradaki ifadede ben x kare artı y kare elde ettim bile. Peki x kare artı y kare eşittir dedim. 49 eksi 2xy olur mu? Şuradaki artı 2xy'yi aldım karşıya fırlattım 49'un yanına. Ve şimdi bizden ne istenmişti biliyor musunuz? X kare artı karenin en küçük değeri yani şu işaretlediğimizin en küçük değeri isteniyorsa şu ifadenin de en küçük değeri isteniyordur. Bu ifadenin en küçük değerini bulabilmek için buradaki gösterdiğimiz 2x, maksimum değerlere ulaşması gerekiyor. Neden? Çünkü 49'dan ben bu maksimum değeri çıkarırsam sonuç olabildiğince küçülecektir. E çok güzel. Elimizde ne var bizim? x artı y'nin 7 olduğu bilgisi var. Bize ne lazım? X çarpı Y'nin maksimum değeri gerekiyor sevgili gençler. Pekala maksimum değerini bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Bu sayıları birbirine yakın seçmemiz gerekiyor. Ve bunlar birer tam sayıydı unutmayın. Ben birini 3 ötekini 4 seçersem gayet birbirine yakın olacaklardır. 3 çarpı 4'ünde 12 olduğunu biliyoruz. Demek ki sevgili arkadaşlarım X çarpı Y 12 ise 2 kere 12 bakın burası 24 yapar. 49'dan 24'ü çıkardığınız takdirde 25 bulursunuz. Bu da bize cevabı işaret ediyor arkadaşlarım. Doğru cevap C seçeneği olacaktı. Evet, gençler. Sonraki sayfamız 20. Sayfamızdayız. 7. Sorumuzdayız. Şimdi iyi dinliyorsunuz. Ee, bunun altına da kendiniz bir not alacaksınız. 7. Sorunun altına. Tamam. Ben size söyleyeceğim notunuzu. Siz de benle beraber not alın. Şimdi 7. Soruda demiş ki bize. A bölgesine isabet ettiğinde 2 puan B bölgesinde B bölgesine isabet ettiğinde 3 puan C bölgesine isabet ederse de 5 puan kazanılıyormuş bir oyunda Buna göre oyunun sonunda Lale Arkadaşımız 25 puan Ceren arkadaşımız da 24 puan almış Her ikisi de Atışlarda A, B ve C Bölgelerini şurada görünen bölgelere En az bir kez isabet ettiğine göre ikisi toplam en az kaç, aşır, kaç atış yapmıştır Diye soruluyor Pekala şimdi ben lalenin 25 puan aldığını biliyorum Cerenin 24 puan aldığını biliyorum A bölgesinden 2 puan Alındığını B bölgesinden 3 puan Ve C bölgesinden 5 puan Kazanıldığını da biliyorum Bize demiş ki ikisi toplam En az kaç tane atış yapılmıştır Bakın arkadaşlarım şöyle aşağı doğru inelim, Şuraya çözümümüzü yapalım Lale diyorum Tamam en az kaç atış yapılmıştır diye soruyor ya her bölgeye de en az bir kere atacağız Şimdi en az atış olsun diye maksimum puan veren yerleri vurmaya çalışsınlar diyelim 5 puanlık bölgeyi vurdu 5 daha vurdu 10 5 daha vurdu 15 5 daha vurdu 20 Şimdi bize 25 puan lazım lale için dolayısıyla bir kere 2'yi bir kere de 3'ü vurursa olay biter derim. Tamam. Böylelikle 25 elde etmiş oluruz ve maksimum puanlı bölgeleri vurarak yaptığımız için minimum atış sayısına da ulaşmış oluruz. Şimdi bir de Ceren'e bakalım aynı mantaliteyle. Ceren'e de 24 puan aldırmamız lazım. 5 puanlık bölgeyi vurdu. 5'i vurdu. 5'i vurdu. 15. Şimdi bir tane daha 5 yazarsam 20 yapar. 20'den sonra 24'e ulaşmak imkansız 3 ve 2 puanlarıyla. Tamam mı dolayısıyla benim ne yapmam Gerekiyor arkadaşlarım Tabii ki 5 5 5ten sonra bir mola vermem Gerekiyor peki molayı verdik Eyvallah şimdi ne yapacağız Bakın geriye kaldı Kaç puan 9 puan Bu 9 puanı ben nasıl elde Edebilirim şöyle elde edebiliriz Arkadaşlar 9 puanı Bir 3 puan alınan bölgeyi Vursun şu an ne yaptı 18 puan mı yaptı 18'den 24'e 6 mı lazım bize 6 lazım ama Tekrardan işin içine 3'ü devreye sokarsam geriye kalacak 3 puan. O 3 puanı 2 puanlıklarla dolduramam. Dolayısıyla 2-2-2 diyebilirim artık. Tamam 2-2-2 diyeceğim. Böylelikle sevgili arkadaşlarım kaç puan almış oldu Ceren? 24 puan almış oldu. Peki kaç atış gerçekleşti? Lale için toplam 6 atış mevcuttu. Ceren için de 3 burada var. 3 de burada var 6. Bir de burada var 7 atış. Yani toplamda 6 artı 7'den 13 atış sonucunda e, en az atış sayısı yapılarak bu puanlara erişebilir ikizde. Şimdi size aldırmam gereken notu şuraya yazıyorsunuz. Bakın söylüyorum. E, kaşıranlar olursa hemen videoyu geri sardırsınlar ve dinlesinler. Şimdi arkadaşlar oraya bir ünlem işareti koyuyorsun şu kısma. Artık senin uyarı işaretin nasılsa tamam mı? Bir ünlem işareti bir çiçek bir böcek mutlaka çiz ve buraya da ki. Problemler benim için çok önemli. Yaz aynen bunu. Problemler benim için çok önemli, çok değerli. Çünkü yaklaşık TYT'de sorulan 30 tane matematik sorusunun yaklaşık 14-15 tanesi yani sınavın yarısı problem. Fakat de virgül koy. Bu problemlerin dışında temel kavramlarda, üstü köklü ifadelerde, mutlak değer basit eşitsizlikler kısmında da sorulan soruların Büyük bir bölümü problemleştirilmiş sorulardan oluşuyor Yani buradaki gibi sorulardan oluşuyor Ve senin yapman gereken bu problem çözme tarzlarına alışmak için Alışabilmek için erkenden kavrayabilmek için Bu tarz soruları bol miktarda çözmem gerekiyor diye bir ok koy soruya Bu tarz sorulardan bol miktarda çöz diye kendine bir not al ve nerede böyle bir soru görürsen yakasına yapış. Ve bu sorunun başına da mutlaka bir yıldız at. Bu soru karşınıza çıkar diye yıldız atmadınız tamam mı? Bu sorudan, bu soru tipinden bol miktarda çözmem gerekiyor diye bir e, not aldınız. Aklınızda bulunsun. Pekala gençler devam ediyorum. 8. sorumla. Yukarıda verilen 8 daire içine yazılacak doğal sayılar ile ilgili aşağıdakiler bilinmekte. Herhangi iki komşu daireye yazılacak sayıların farkları birbirinden farklı olacak. He şimdi bu cümleyi bir daha okumam gerekiyor. Herhangi iki komşu daireye yazılacak sayıların farkları birbirinden farklı olacak. He kelime oyunları var. Şimdi mesela 7 ile 8'in farkı ne? 1. Şimdi herhangi başka iki komşu arasında yazılacak sayıların farkları 1 olamaz artık. Tamam mı? Kaç olabilir? 2 olabilir mesela. 2 fark olursa şurada burası 10 olur. İki farkı da kullandık. Üç fark olursa peki hocam 13 olur diye mesela devam edebilir. Ama sorunun devamını daha okumadık. Belki farklı bir şey vardır. Sayılar soldan sağa doğru artan sırada yazılacaktır ki gördüğünüz gibi zaten biz de arttırdık. Güzel doğru yolda ilerliyormuşuz. Buna göre dairelerin içine yazılacak sayılardan en büyüğü en az kaçtır? En büyüğü en az. Yani biz bu sayıları da olabildiğince büyütmemeye çalışacağız. Ama mecburen de büyüyecekler. Peki büyüme miktarını küçük almamız gerekiyor. O zaman 4 daha arttıralım be. Ne diyorsun? 4 daha arttırırsam 17 olur. 5 arttırırsam 22 olur. 6 arttırırsam 28 olur. Şimdi bak en son 6 arttırdım. Peki 6 arttırdım da şuradaki boşluk ne olacak? O boşlukla alakalı bir sıkıntı çıkar mı? Şimdi bu boşlukla alakalı farklar 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu ya. Bir sonraki farkın mecburen 7 olmalı. 7 olmalı. Ve dolayısıyla 7 fark azalttığım zaman buraya 0 yazılmalı. Şimdi sıfırı yazabiliyor muyum peki ben? Soruda bunu kontrol etmemiz lazım. Bakın ne diyor bize? Doğal sayılarda diyor. Sıfır bir doğal sayı mı? Evet sıfır bir doğal sayı arkadaşlarım. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntımız yok şu an bu soruda. Ve yazılabilecek en büyük sayının en küçük değeri de doğal olarak Ceyhan seçeneğinde 28 olarak verilmiştir sevgili gençler. Ve devam ediyorum. Bir alttaki sorumla. Dokuzuncu sorum. Bize demiş ki soruda. Duru yeni aldığı tablet için 8 haneli bir şifre oluşturmak istemiş. Şimdi Duru'nun tableti için 8 haneli bir şifreye ihtiyacımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 haneli bir şifre dedik. Bu şifre ile ilgili ilk iki basamağı aynı olacak demiş. Şu ilk iki basamak birbiriyle aynı. Yan yana 3 basamaktaki rakamların toplamı da ne olmak zorundaymış? 7 olmak zorundaymış. Şimdi buna göre durumun oluşturduğu şifrenin rakamları çarpımı en çok kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben 7'ye ulaşabilmek adına şunu yapabilirim direkt bak. İlk iki basamağı 1 derim. Tamam 1, 1 daha 2 yaptı. Yan yana 3 basamaktaki rakamların toplamı 7 ya o zaman buraya da ne lazım? 5. Şimdi yan yana 3 basamağa bakıyorum. 1, 5 daha 6 demek ki ben buraya 1 yazacağım. Ve artık buraya da 1 yazacağım çünkü şunların da toplamı 7. Demek ki 1 1,15 5 1, 1 5 ve 1 biçiminde biçimde gidecek. Tamam. Ama bana ne demişti soru? Duru'nun oluşturduğu şifre buysa bunun rakamları çarpımı maksimum kaçtır diye sorulmuş. E burada şimdi ben bunları çarparsam 25 gelir. E 25 de şıklara göre çok çok küçük bir sayı. Artık burada şunu düşünmemiz gerekiyor. A artı B artı C diye bir sayımız var ve bunların toplamı 7'ymiş bize a çarpı b çarpı c'nin sanki maksimum değeri lazım değil mi bakın şunların çarpımlarının değeri çok olsun ki tamamını çarptığımızda da büyük bir sonuç bulalım ve böylelikle böylelikle ben a b ve c'nin birbirine yakın olması gerektiğini de biliyorum yani bu çözümün neden yanlış olduğunu bu çözümün neden yanlış olduğunu siz çok iyi anladınız. Ne yapmamız gerekiyor o zaman bizim? Şu şekilde 4 5 6 7 8 haneli bir şifremiz var ve bu 8 haneli şifrede sevgili arkadaşlarım birbirine yakın seçeceksek 2 2 3'ü seçmekte çok büyük fayda var. İlk iki basamağı aynı dediğine göre ikileri buraya seçeceğiz mecbur ve üçü de buraya yazacağım. Ve tekrar 2 2 3 2 2 diyeceğim. Böylelikle yan yana duran 3 tane basamağın hepsinin de rakamları toplamı 7 olmuş olacak ve böylelikle bunları çarpacağız şimdi bunları çarparsanız 2 2 2 2 2 2 toplamda kaç tane 2 var 6 tane 6 tane 2'nin yan yana çarpımı 64'ü verir çarpı 3 çarpı 3 3'te 9 yapar ve cevabımız 64 çarpı 9 olur deriz 64 çarpı 9 da sevgili arkadaşlarım 60 kere 9 540 yapar Dört kere dokuz otuz altı yapar bunları da toplarsanız beş yüz yetmiş altı sonucuna ulaşırsınız. Doğru cevabınız da denizli olur. Şunu aklından geçirdiğini belki duyar gibiyim. Hoca sen buradaki çarpmayı nasıl yaptın ya? Hani derler ya her yiğidin yoğurt yeme şekli farklıdır diye. Ben ilkokuldan beri çarpma işlemlerini bu şekilde hani bu benim kafamda kendi kendime kurduğum bir şey. Emin olun böyle yapan daha bir sürü insan vardır ama bu benim kendi kendime keşfettiğim bir şey. Önce sevgili arkadaşlarım şöyle yapıyorum Onlar basamağında ya 6 yani Burası 60 aslında 60'la 9'u çarpıyorum 540 4 kere 9 36 diyorum Sonra bunları topladığım zaman zaten mecburen cevabı vermek zorunda Aklından bir şey çarpmam gerekiyorsa Hemen aklından bu işlemleri yapıyorum Sen de denemelisin bence Devam edelim mi 10. sorumuzda. Hadi edelim bakalım Şimdi diyor ki Aşağıda üzerinde 8 adet çiçek saksısı bulunan bir tablo verilmiştir Güneş, Güneş kızın ismi fasulyeleri arka arkaya duran her saksıya farklı sayıda tohum atacak. Bakın arka arkaya duranlara farklı sayılarda tohum atması gerekiyor. Mesela A ile B'ye farklı sayılarda atması gerekli. Yan yana duran her saksıya attığı tohumların toplam sayısı da 10 olmalı. Bu biçimde ektiğine göre Güneş'in A, B ve C saksılarına attığı fasulye tohumunun sayısı en az kaçtır? Yani şuna, şuna ve şuna attığı fasulye tohumunun sayısının minimum değeri soruluyor. Anlaştık? Peki. Şimdi arka arkaya duranlar farklı olacaktı birbirinden. Yan yana duranların toplamı da haliyle 9 olacaktı. Peki o zaman ben bunu şu şekilde düşünsem. Bak iyi dinliyorsun. Madem yan yana duranların hepsinin toplamı kaç olacak demişti? 10 olacaktı. Değil mi? Aynen. O zaman ben burayı 9, burayı 1 seçsem. Burayı 9 burayı 1 seçemez miyim? Hatta önce şöyle başlayalım bak. Öyle başlayan arkadaşlarım yüksek ihtimalle yanlış bulmuşlardır. Şuraya 9 şuraya 1 ile başladınız. Buraya 9 buraya 1 dediniz haliyle. Yan yana duranların şu an hepsi de toplamları 10. Arka arkaya duranların toplamı arka arkaya duranlar birbirinden farklı olacak demiştik. Ve ben B'ye minimum miktarda tohum atacaksam buna 8 atmam lazım. Arka arkaya duranlar farklı olsun diye. Buna da küçük kalsın 2 kalsın diye 2 atacağım. Buna 8 buna 2 diyeceğim Böylelikle A artı B artı C Toplamda bize 5'i verecek Ve 5 şıklarda var mı? Var B olarak görünüyor Fakat cevaba baktığınız zaman Cevabın C seçeneği olduğunu görüyorsunuz Peki buradaki sıkıntı neyden kaynaklandı? Şundan Şimdi A artı B artı C diyoruz ya Bir kere otomatikman B'ye kaç sayıda tohum atıyorsan C'ye de o sayıda tohum atman gerekiyor. Yani senin bunları 2'ye 2 iki değil de 1'e 1 bir yaparsan A'ya daha küçük bir şey kalacaktır. Toplamları da daha küçük bir sonuç çıkacaktır. Dolayısıyla arkadaşlarım ilk başladığım yöntem doğru yöntemdi. Size yanlışını gösterebilmek için yöntemimi değiştirdim tekrardan. Bakın ben buraya 9, buraya 1, buraya 9, buraya 1 atacağım. Şunlar birbirinden farklı olsun diye buna 2 tane tohum atacağım Buraya da doğru olarak 8 tane atacağım 8 2 8 2 diyeceğim Bakın yan yana duranların hepsi 10 tohum oldu Arka arkaya duranların hepsi birbirinden farklı oldu Böylelikle A artı B artı C Yani 2 artı 1 artı 1 de Bize 4 cevabını verecek sevgili gençler Şimdi Aynı notu Yukarıdaki notu sevgili gençler Şuraya bir not aldırmıştım ya size ben Aynı notu şu son 7, 8, 9, 10. soru, 11. soru ve 12. soru için mutlaka ama mutlaka alın arkadaşlar. ÖSYM'de en küçük en büyük problemleriyle alakalı sorular çıkarsa Bu son gösterdiğim 6-7 soruyla alakalı ilintili sorular olur. Sen bu soruların her birini çok iyi bir şekilde anlayarak mantığını kavrayarak çözdüysen Bakın soruların zorluk seviyesinden bahsetmiyorum. Eğer sen bu soruların mantığını anlayarak kavradıysan o zaman ne olur biliyor musun? Karşına TET sınavında bunlarla alakalı çok daha zorlarıyla çıksa sen artık bunları çözebilecek kapasiteye sahipsin demektir. Benden sana söylemesi. Peki 11. soruya bakalım mı sizle beraber? Bakalım bakalım hadi. 10 kişilik bir sınıfın öğrencilerinin matematik sınavında aldıkları notlarla ilgili... Tüm öğrencilerin notları birbirinden farklı olacak demiş. Öğrencilerden sadece 3 tanesinin aldığı not çift sayı demiş. Öğrencilerden sadece 4'ünün aldığı not 3'ün katıdır demiş bize. Buna göre tüm öğrencilerin notları toplamı minimum en az kaçtır diye sorulmuş. Şimdi gençler şöyle bir düşünelim bakalım sizle beraber ne yapabiliriz. 10 tane öğrencimiz var bizim değil mi? 10 tane. Peki 1- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane öğrenci için 10 tane çizgi çektik. Tüm öğrencilerin notları birbirinden farklı. Buna eyvallah diyoruz. Öğrencilerden sadece 3'ünün aldığı not çift sayıdır demişti değil mi bize? Çift sayı olacak. Pekala. Şimdi 3 tanesinin aldığı çift sayı ise sevgili arkadaşlarım. Ve sadece 4'ünün aldığı not 3'ün katıymış. Bunu da unutmayalım. 4 tanesi. Dört tanesi üçün katı ve sevgili arkadaşlarım üç tanesi de shift olacak. Peki o zaman tek teklerden başlayalım. Mesela en küçük yani şuradan başlayalım bir notunu alan olsun üç beş yedi dokuz diye devam ederken şunları da unutmayalım. Üçün katı olanları turuncuyla gösterelim. Bakın turuncu üçün katı. Bakın üçün katı gördüğünüz üzere. Peki şimdi çiftlerinde içerisinde 3'ün katı olanlar olabilir diye, çiftlerinde içerisinde 3'ün katı olabilir diye, diye sevgili arkadaşlarım bunları da şöyle gösterelim. Çiftleri de yazmaya başlayalım. 2'yi yazdım bu 3'ün katı değil. 4'ü e, de yazdım bu da 3'ün katı değil. 6'yı yazdım bu 3'ün katı. Dolayısıyla bunu da işaretlemek zorundayız. Artık çiftlerden devam edemeyeceğim. 3 tanesi çift demiştik. Çift yazmayacağım artık. Peki nasıl devam edeceğiz? 1, 3, 5, 7, 9 artık teklerden yine devam edeceğim. 9'dan sonra 11, 11'den bir, sonra da 13 gelecek. Şu an şartlar aslına bakarsanız sağlandı. Yani 4 tanesi 3'ün katı. Hangileri 3'ün katı oldu arkadaşlarım? 3, 9, 6. Ha 4 tanesi 3'ün katı demiştik. Bir tanesi olmadı. Tamam haklısınız. Sadece 3 tanesi çifttir demiştik. Bunlar da 2, 4, 6 değil mi? Peki eyvallah. Ee, biz ne yapacağız şimdi? Bir tane daha 3'ün katı yerleştirmemiz lazım. Çiftlerden yerleştiremeyeceğiz gibi duruyor. Teklerden yerleştireceğiz gibi geliyor. Yani 13'ü silip yerine 15 yazarsak olay tamamlanacakmış gibi duruyor. Ve en az kaçtır diye sorulmuştu. Bunu da unutmayın. Yalnız şöyle bir durum var sevgili arkadaşlarım. Bizim bu 0 dediğimiz sayımız var ya. Bu sayı hem çift olup hem de Üçün katıdır. Sıfır sevgi arkadaşlarım tüm sayıların katıdır. Bunu sakın unutmayın. Hemen buraya bir not alıyorsunuz. Not, not. Sıfır sayısı, sıfır sayısı her sayının, her sayının bir katıdır yazıyorsunuz. Tamam, bir katıdır. Mutlaka. Dolayısıyla ben burada sıfırı kullanabilirim. Kafasıyla ne yapacağım biliyor musunuz? Şuradaki sevgili gençler 4'ü sileceğim Ve bunun yerine 0'ı yazacağım Şimdi 4'ü silip 0 yazdım Bakın toplam Yani ben bunları az önce 4 olarak toplamış olsaydım Toplam daha da büyük çıkacaktı Şu an hem çifti vurdum Tamam Hani 3 tane çift vardı ya Bakın yine 1, 2, 3 tane çift var Hem çifti vurdum düşürdüm Hem de sevgili arkadaşlarım 3'ün katını vurdum düşürdüm bakın 4 tane de 3'ün katı olmuş oldu Anlaştık Pekala Hocam burada 6'yı kullanmak zorunda mıydık 3'ü kullandık diye kullandım Eğer 6'yı yazmasam ben Oraya 4 de yazabilirim mesela bir tanesi çift olsun diye Buraya 4 yazarsam Buraya 15 yazacağım Yani burayı 2 azaltmış olurum ama burayı da yine 2 artırmış olurum Dolayısıyla değmez yani tamam mı Bunu da yapan olmuştur illaki Toplayıp bu şekilde bulan da olmuştur illa Sıkıntı yok. Peki artık demek ki bitti gibi duruyor. Ben bunları toplayacağım artık. Hadi toplayalım beraber. 1, 3, 5 daha 9 yapar arkadaşlarım. 7 daha 16. 9 daha 16, 9 daha 25 yapar. 27 yaptı. 27, 6 daha 33 yapar. 33, 11 daha 44 yapar sevgili arkadaşlarım. 44, 13 daha 57 yapar. Demek ki cevabımız... Adana seçeneği olacak ki en küçürü bulduk zaten Cevap Adanaydı Evet gençler 12. sorumuza Geçtiğimizde ise Burada sizden af dileyerek Çok üzgünüm arkadaşlarım ee, Sorunun cevap şıklarını Şu şekilde değiştirmenizi istiyorum 30, 31 32 34 ve 35 Şeklinde değiştirmenizi istiyorum Sevgili gençler Şimdi neden? Çünkü hatalı olmuş şıkları. Soru doğru ama şıklarını yazarken hata yapmışız. Kusura bakmayın. Şimdi sorumuzu okuyalım. Aşağıda yan yana duran 9 tane dolap gösterilmiş. Her dolapta en az bir kitap olduğu ve yan yana duran her iki dolapta toplam 7 tane kitap olduğu bilindiğine göre bu 9 dolabın tamamında en çok kaç tane kitap vardır diye de sorulmuş. Şimdi gençler. Şöyle düşünüyoruz, yan yana duran 9 dolap için şöyle 9 tane boşluk çizelim. 4, 5, 6, 7, 8, 9 dedik tamam mı? Daha sonrasında ben eğer buraya A yazarak başlarsam, ikincisine ise buraya da B yazalım. Böylelikle A artı B'nin de ne olması gerekiyormuş? 7 olması gerekiyormuş. A artı B'nin 7 olduğu bilgisi cepte arkadaşlar Tamam mı? Şimdi bu güzel. Bu güzel. Ne yapacağız? Devam ettirelim. Burası B ise yan yana duranların toplamı 7 olacaksa burası da A olmak zorunda. Çünkü B artı A da 7. O zaman burası da B. A, B, A, B ve A biçiminde bu böyle devam ediyor. Çok güzel. Şimdi gençler benim elimde toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane A var. 4 tane de ne var? B var. Ve ben bu 5A artı 4B'yi bize bunun maksimum değeri soruluyor ya bakın burada en çok değeri sorulmuş. Ben bunu 4A artı 4B artı A biçiminde <gülüyor> yazarım. Kimse de karışamaz. Neden? Çünkü 4A ile A'nın toplamı zaten 5A yapar. Ve sen şu ilk 2'sini 4 parantezine alırsan 4 parantezinde A artı B artı bir tane daha A'mız olacaktır. Zaten A artı B'nin 7 olduğu bilgisi elimizde olduğu için 4 kere 7 burası 28 yapar bir de A'mız var. İşte bu ifadenin bizden maksimum değeri istenmişti. Ve ben bu maksimum değeri bulabilmek için demek ki A'yı ne seçmem gerekiyor? Büyük seçmem gerekiyor. A büyük seçilecekse A'yı sevgili arkadaşlarım gelin burada her birinde en az bir tane kitap olduğu için B'yi küçük seçelim A'yı da büyük bir sayı kalsın 6 gibi. Yani sevgili arkadaşlarım 28 artı 6'dan cevabımız ne olacak? 34 olacak ki bu da bizim maksimum değerimizdir. Yani doğru cevabımız denizli seçeneğinde verilmiştir diyelim. Sevgili gençler şıklar için tekrardan kusura bakmayın. Evet arkadaşlar bugün de güzel bir çalışma oldu. Ee, en büyük en küçük problemleri kısmının hem konusunu anlattık hem de testini çözdük. Bizim için güzel ve güzel ve verimli bir çalışma oldu. Umarım sevgili gençler e, sizler de bu konunun testlerini kendi soru bankalarımızdan çözdüğünüzde halledeceksiniz diye ümit ediyorum. Artık yarınki derse odaklanalım. Ben yarınki dersin videolarını YouTube'a yükleyeceğim. Ee, sense bugün ama bugün mutlaka ama mutlaka çok güzel bir şekilde bu işlediğimiz konuları ve çözdüğümüz soruları güzel bir şekilde tekrarını yap. Yarın e, akşam vakitlerinde ödevini verdiğim zaman otur hemen ödevlerine başla. Bir sonraki haftanın başlangıcı pazartesiye kadar adam akıllı biçimde ödevlerini yap. Gerekirse bana da mail olarak gönderebilirsin. Şimdiden sana teşekkür ederim. Ödevlerini yapacağına inanıyorum. Yaptığın için de teşekkür ediyorum şimdiden. Ama hemen öyle atlamayacağız tabii. Görmem lazım ödevleri. Tamam, yaptığınızı bilmem lazım. İnanıyorum arkadaşlarım hepiniz bu kampı bitirdiğiniz zaman hem bu kitabı hem de yanında bir soru bankasını bitireceksiniz ve döneme bomba gibi gireceksiniz. Gençler, sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla lütfen unutmayın.